Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bugün son videomuzu bu videoyla çekmiş oluyoruz ve Kamp kitabımızın son videosu oluyor artık bu Kamp kitabını bitiriyoruz arkadaşlar Evet hayırlı uğurlu olsun Artık yeni yeni kitaplara diyelim He olmaz mı? AYT kitabı için artık geri sayım başladı Gerekli duyuruların hepsini size yapacağım ve arkadaşlar bu kitaptan aldığınız keyfin en az 10 katını aldıracak bir AYT kitabı geliyor. Efsanevi bir kitap olacak ve efsanevi bir kamp olacak. Yani bu kampa katılmayan bin pişman olacak diyebilirim ben size. Ee, artık siz duyuruyu bekleyin ee, ve ben de son videomun ilk sorusuna başlayayım. Ve artık son kez e, videoya abone olmayı, kanala abone olmayı unutma ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutma diyelim. Hazırsan başlayalım. Testimize. Şimdi gençler bize demiş ki aşağıda büyükten küçüğe yani küçükten büyüğe sıralanmış olarak verilen veri grubunun bir tane modu bulunmaktadır. Bu da 1, 3, 6, 6, 8, 9, x'ye ve 12'ymiş. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu veri grubunun yalnızca bir tane modu varsa şu an görünen tek mod arkadaşlar 6. Şimdi mod 6 ise burada. Şuradaki x 9 olamaz 9 olmamalı çünkü 9 olursa ne olur 6 6 9 9 2 tane mod olur hele ki bu 10 ise bir de e burası 11 burası iken evet bir tane mod var bu olabilir veyahut 1 3 6 6 8 9 şurayı 9 seçeceksen illaki burayı da 9 seçmen lazım ki 9 9 9 olsun ve artık 6 mod 6 değil 9 olsun çünkü 3 tane 9 olduğuna göre en çok tekrar eden artık 9 oluyor. Peki hangilerinin toplamı yani yukarıda verdiğimiz örneğin mi yoksa aşağıda verdiğimiz örneğin mi ee, aritmetik ortalaması daha küçük çıkar? Ee, tabii ki altta verdiğimizin çünkü bir veri grubunun üzerine 10 ve 11'i eklemek mi daha küçük yapar bu toplamı yoksa 9 ve 9 mu? Tabii ki 9 ve 9 çünkü bir tanesinin toplamı 21 öteki 18 o halde arkadaşlar biz 9-9 olarak işlemi yapalım 1-3 daha 4, 6 daha 10, 16, 24, 33, 33, şu şekilde 33'e 18 eklerseniz arkadaşlar 51, 33'e 18 eklerseniz 51, aynen 12 daha eklerseniz ne olur? 63 mü olur? Şimdi bunların toplamı 63 kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane terim var. 63'ü 9'a bölerseniz doğru cevabın 7 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. İkinci sorumuz bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki terim ve çiftse ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasına o grubun medyanı diyorduk değil mi? 3, 9, 1, 7, x, 11 yukarıda verilen veri grubunun en büyük değeri 11 ve medyanı 8 olduğuna göre x kaç farklı tam sayıda yer alabilir? Şimdi bu grubun en büyük değeri 11'miş arkadaşlar ve 1, 3... 7, 9'u da yazdım. Tamam mı? Şimdi bu tabi x'in ne olduğunu bilmediğimiz için x nerede onu da bilmiyoruz tabi. x kaç farklı tam sayıda yer alabilir diye de sorulmuş bize. Medyanımız neymiş arkadaşlar? Medyan da 8'miş. Şimdi düşünelim bakalım. Eğer ki x şurada olursa yani en başa koyarsak x'i en küçük terimi x olarak kabul edersek bu grubun medyanı 3 ile 7'nin aritmetik ortalamasıdır. Yani 5'tir. 8 değildir. Demek ki x burada değilmiş. Peki x şurada olursa yine ortada kalan iki terim 3 ve 7 olur. Bunların da aritmetik ortalaması 5 olduğu için yine olmaz arkadaşlar. Artık x için şurası yeri x'in yeri diyebiliriz. Peki x ile 7'nin yani 7'den daha küçük bir sayı olan x ile 7'nin aritmetik ortalaması 8 olabilir mi? Yine olmaz. Niye? Çünkü bu 7'den zaten küçük. Yani şöyle deyin. X artı 7 2'nin 8 olmasını istiyoruz. Buradan X artı 7 eşittir 16. Tabii ki X kaç olmalı? 9. E X 9 olmalı diyoruz da. Dahası var. 3 ile 7 arasında mı 9? Değil. Demek ki X burada da olamaz arkadaşlar. X kaç farklı tam sayıda yer alabilir demişti. Şu ana kadar bir tane bile bulamadık. Peki. Madem öyle. X orada değil de. Şurada olursa. Bak o zaman bir şeyler olabilir işte. Bu grubun. Ee, Ortadaki iki terimi 7 ve x olacak ve bu ikisinde tabii ki bu sefer 9 olması gerekiyor bakın x eşittir 9 olabilir bu cepte daha sonrasında eğer 1, 3, 7, 9 ve 11 için eğer ki x şuradaysa bakın 7 ile 9'un aritmetik ortalaması 8'dir dolayısıyla x burada gençler yine 9 olabilir x burada 10 da olabilir x burada 11 de olabilir x'in alabileceği değerler 9 10 ve 11'miş Dolayısıyla bize neyi sormuştu x kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuştu e 9'u zaten saymıştık şurada 10 ve 11 vardı bir de toplamda o zaman 3 farklı tam sayı değeri alabilir cevabımızda c seçeneği olur deriz Geçtik 3'e 3, 3, 5, 5, 5, 4, 6, 1, 1 yukarıda verilen veri grubunun modu medyanından kaç fazladır? Şimdi modu 3 tane tekrar eden 5 olduğu için 5'tir arkadaşlar. Bir de şimdi medyanı bulmak lazım. Medyanı bulmak için küçükten 1'ye doğru sıralamamız şart. 1, 1'i kullandım. 3, 3'ü ve 4'ü de kullandım. 3, 3 ve 4'ü. Daha sonrasında 3 tane 5'imiz var ve bir tane de altımız var. Şimdi medyanı nasıl buluyorduk? Tam ortadaki sayı. Bakın 4 tane sol tarafa 4 tane sağ tarafa ayırdım. Tam ortada ne var? 4. Demek ki medyan da kaçmış? Medyanımız da 4'müş. Modu medyanından kaç fazladır diye sorulmuştu. O halde cevabımız tabii ki aşık olacak. Geçtim 4'e. Yaş ortalaması 11 olan 40 kişilik bir grupta 15 kişi Ankara'ya gidecektir. Şimdi yaş ortalaması 11 ise ve 40 kişi ise 40 çarpı 11 eşittir 440 derim. Bu da bana bu grubun yaşları toplamını verir. Ve bu gruptan 15 kişi nereye gidiyormuş? Ankara'ya gidecek. Ankara'ya gidecek kişilerin yaş ortalaması 16, 16 olduğuna göre Ankara'ya gitmeyecek kişilerin yaş ortalaması kaçtır bu grupta diye sorulmuş. Şimdi 15 kişi Ankara'ya gidiyor ve 15 kişinin yaş ortalaması da 16 ise Ankara'ya gidecek olanların yaşları toplamını bulabilirim. Nasıl? 15 ile 16'yı çarparak. Bu da bize 240'ı verir. Bu da Ankara'ya gidecek olanların toplamı. Eğer ben şundan şunu çıkarırsam Ankara'ya gitmeyecek olanların yaşları toplamını bulurum. Bu da ne yapar? 200. Bu da bana Ankara'ya gitmeyecek olan kişilerin yaşları toplamını verir. E 40 kişilik bir grupta 15 kişi Ankara'ya gidiyorsa 25 kişi gitmiyordur. Ankara'ya gitmeyecek kişilerin yaş ortalaması sorulmuş. O zaman ben yaşları toplamını yani 200'ü Gruptaki kişi adedine yani 25'e bölerim bu da bana 8'i verir demek ki cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş diyebiliriz sevgili gençler. Ve devam ediyorum bir sonraki sayfamda 5. sorum artık bu 223. sayfamız ki 224. sayfamız zaten not sayfası. Artık diyebiliriz ki bu bizim son sayfamız. Hüzünlü ve bir veri grubundaki en büyük değerle en küçük değer arasındaki pozitif farkı açıklık denir. Yine bu sefer de burada medyanın tanımını yapmış. Medyanın tanımını önceki sorulardan da biliyoruz. Açıklıkta neydi arkadaşlar? En büyük terimden en küçük terimin farkını alıyorsun. Buna göre bu sayılardan oluşan veri grubunun medyanı ile açıklığının toplamı kaçtır? Öncelikle bu veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakın en küçük burada 12. Sonra 18'i görüyorum. Pekala sonra 20'yi gördüm. Bir tane daha 20 var. Yani iki tane 20. Daha sonrasında 24, 33, 24, 33, 41 ve 48 pekala. Şimdi ben bu veri grubunun medyanını nasıl bulurum? Ortada kalanlar bakın şunlar 3 tane sağda 3 tane solda ortada da bunlar kalıyor. Bunların aritmetik ortalaması bunların tam ortasındaki sayıdır. Yani 22'dir. Demek ki medyan kaçmış arkadaşlar? 22'ymiş pekala. Evet. Peki bunun açıklığı nedir? Açıklığı da en büyük terim 48, en küçüğü 12, 48'den 12'yi çıkarırsın açıklıkta 36 olur. Açıklık 36 olur. İşte bunların toplamı sorulmuş. 36 ile 22'nin toplamı bize 58'i verir. Doğru cevap denizli seçeneğidir diyebiliriz. Ve son sorum 6. soru. Medyanın yine tanımını vermişiz. Bir fidanlıkta 5 farklı boyda ağaçlar vardır. Bu ağaçların boylarının sayıca dağılımı aşağıdaki sütün grafiğinde de verilmiş bize. Bakın bir tane 120 santimlik ağaç varmış. X tane 110 santimlik ve X tane 140 santimlik. Y tane 110, 100 santimlik ve Y tane 130 santimlik ağaç varmış. Buna göre bu fidanlıkta bulunan ağaçların boylarının medyanı. Medyan istendiğine göre biz bunları bir güzel küçükten büyüğe doğru sıralamamız şart. Şimdi boyları... Yüz olanlar en küçüklerdir. Kaç tane varmış? Y tane şimdi. Ben Y'nin kaç olduğunu da bilmiyorum ya. Yüzden şu şekilde sıraladım. Yüz, yüz, yüz, yüz, yüz sıraladım. Burada kaç tane yüz var? Y tane var. Peki. Nerelere gittik? Hemen şöyle yapalım. Düzeltelim. He tamam. Ne oldu bilmiyorum. Bilgisayar arkada render aldığı için olabilir belki. Neyse. Sonra 110'lara geçiyoruz. 110'dan kaç tane var? X tane var. Dolayısıyla 110 yazdım. Nokta nokta nokta 110. E burada da X tane 110 var. Sonra 120 ondan bir tane var. Sonra 130. Nokta nokta nokta 130. Bundan kaç tane var? Y tane. Ve son olarak 140'dan da nokta nokta nokta 140. Bundan da X tane varmış. Şimdi arkadaşlar medyan tam ortada kalandı. Y artı X tane sol tarafta. Y artı iki tane sağ tarafta kalırsa tam ortada sadece şuradaki küçücük 120'miz kalıyor bir tane o da bize zaten Medyanı verecektir doğru cevabımız da A şıkkıdır diyebiliriz. Evet gençler videomuzun ve kitabımızın sonuna geldik buraya da notlarım kısmına istediğiniz not alabilirsiniz tabi ama hani benim almam gereken bir not olmadığı için ee, ben buraya Şöyle bir not alabilirim sizi çok seviyorum diyebiliriz arkadaşlar ciddi anlamda seviyorum evet bence kitabın en güzel notu da bu oldu 224. sayfamıza güzel bir not oldu evet arkadaşlar kitabımız son buldu artık kampımızda burada son buldu. Umarım sizler için keyifli bir kamp olmuştur. Verimli bir kamp olmuştur. Umarım istediğinizi alabilmişsinizdir. Eğer böyle düşünceleriniz varsa, eğer düşünceleriniz bu ise, ben çok mutluyum. E, bu beni çok nasıl diyeyim ciddi anlamda duygulandırır ve onuru eder. E, umarım gençler istediğinizi almışsınızdır. Şahsen ben vermek istediğim şeyleri verdim. E, bundan sonrası artık sizin Test çözmenize, sizin ödev yapmanıza, e, sizin denemeler çözmenize ve stabil biçimde, sağlıklı biçimde çalışmanıza bağlı. E tabi bir de bunun ayeti ayağı var. Şu an ilk ayağını bitirdik. E, yorucu oldu mu? Evet yorucu oldu. Fakat şöyle bir düşünün gençler. E, tamam bu e, TYT kampı yorucudu ama AYT kampı daha da yorucu olacak ve daha da yoğun olacak. Ama daha zevkli olacak emin olabilirsiniz. Çünkü hep öğrenciler tarafından da söylenen Öğretmenler tarafından da söylenen genel şey Matematikçiler arasında TYT biraz sıkıcıdır AYT daha eğlencelidir AYT neden daha eğlenceli? Çünkü orada yaptığın şeyleri uygularken görebiliyorsun Burada çok göremezsin Burada genelde problem çözmeye dayalı olaylar vardır TYT'de Biraz böyle yorum yapmak önemlidir TYT'de Ama AYT'de öyle değil bir soruya bir yorum yapılacaksa herkes aynı yorum yapmalı. Bir soruya bir soruyu bir, bir grup insan çözecekse genel itibariyle herkes aynı şekilde çözmeli. Dolayısıyla orada kuralı biliyorsan genel itibariyle başarılı oluyorsun ayete kısmında. Dediğim gibi ayete kısmının içinde gençler benden bir duyuru hazırladım. O duyuru da yayınlayacağım. Benden tarihleri bekleyin. Benden kitabın içeriğini bekleyin. Pişman olmayacaksınız. Hiç ama hiç aklınıza soru işareti kalmasın. Hocam geç kalır mıyız gibisinden hiç aklınıza soru işareti kalmasın. Geçen seneki AYT kampını açın bakın arkadaşlar benim yayınladığım AYT kampını. Çok daha geç vakitlerde yayınlamıştım zaman olarak. Yani sınava daha yakın zamanlarda yayınlamıştım. Ve sağlıklı bir şekilde de bitmişti. Dolayısıyla hiç endişeniz olmasın. Bana güvenin arkadaşlar. ...sağlam bir AYT kamp olacak. Almak istediğinizi net bir şekilde tutup çekip alacaksınız. Ve gerisini asla ama asla karışmayın. Yani AYT kısmı bende. Hiç merak etmeyin. Endişeniz olmasın. Seymey'le Hoca size söz verdiyse bunu yapar arkadaşlar. Sözünü tutar. Seymey'le Hoca öğretirim diyorsa öğretir. O konuda hiç ama hiç endişeniz olmasın. Güvenin bana. E, sadece sabredin. Şimdi ufak bir TYT tekrar kampımız olacak. Ee, o tekrar kampında nasıl diyeyim kendi yazdığım sorulardan oluşmuyor. Bak burada bitiyor vereyim sana tamam mı? Çeşitli yayın evlerinden çeşitli böyle güzel sorular hem de şöyle ee, hani yazarlarının kitapların yazarlarının ki ben şöyle rica ettim ee, yazarlardan yayın evlerinin yazarlarından bu kitapta en beğendiğiniz sorular. Bu kitapta ciddi anlamda öğrencileri zorlayacak, ciddi anlamda öğrencileri Tongaya düşürebilecek soruları lütfen bana derleyip toparlayıp gönderebilir misiniz diye rica ettim. Onlarda ricamı kırmadılar, Sağ olsunlar kabul ettiler ve ee, gönderdiler. Birkaç sağlam yayının sağlam sorularını sevgili arkadaşlar sizlerle çözeceğiz. Ee, ciddi anlamda elimde çok güzel sorular var. Sizi inanılmaz derecede yükseklere taşıyacak sorular var. Ee, değişik bir kamp olacak. Güzel bir kamp olacak. Dolayısıyla kaçırmamanızı da tavsiye ediyorum. Önce küçük bir TYT tekrar kampını yapacağız. Daha sonrasında da AYT kampımıza startı vereceğiz. E, hata çıksın da istemiyorum AYT kitabında. Dolayısıyla <gülüyor> yani hata illaki çıkacaktır ama en azından minimum miktarlarda hata çıksın istiyorum. TYT'de hatalar biraz canımı sıkmıştı. Ama AYT kampında herhangi bir şekilde hataya mahal vermek istemiyorum. Bundan kaynaklı da lütfen ama lütfen e, sabredin arkadaşlar. AYT kitabını bitiren e, öğrenciler mini bir soru bankası da bitirmiş olacaklar aslında bakarsanız. Ciddi anlamda bol miktarda testli, e, bol miktarda örnekli bir kamp geliyor, bir kitap geliyor. Tadından yanmayacak bir kitap. Şimdiden aklınıza, beyninize yazın, unutmayın. Ve arkadaşlar artık... Fırman videoyu da kapatmak istemiyorum. <gülüyor> Çünkü sondu yani bu. hani Düşünsene 77. Videom öyle bir şey. 77 videoda yani alışmıştık yani birbirimize de ama merak etmeyin. Bunun ayete versiyonunda çok çok daha birbirimize alışacağız. Akraba bile çıkabiliriz yani. Gençler sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.